Selam akrep arkadaşlarım ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili akrepler nasılsınız iyi misiniz çalışkan evine bağlı akrepler İnşallah iyisinizdir sizler için aralık ayı şöyle genel yorumu yapacağım biliyorsunuz aralık artık son ay aslında ben aralığı hiç dikkat almam da ama durumundayız çünkü bir 30 gün daha yaşayacağız aralık ayını sevgili akrep arkadaşlarım öncesinde sizleri aşk hayatınız için aşk hayatınızın incelikleri için çay falı aşk hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum şöyle bir gözden geçireyim. bilmeyen arkadaşlarım için bunların hemen ardından oranında Aralık ayını ve yıllıklarını paylaşacağım daha sonra yıllıklar da paylaşılacak burada sevgili Akrep arkadaşlarım için böyle daha iyi sevgili arkadaşlar bakayım Akrep arkadaşlarımı neler bekliyor biraz karma karışık çıkmış ama Tabii ki orada bir şeyler var Aralık ayında benim sevgili akrab arkadaşlarımı neler bekliyor hmm, şimdiden çoktan akrab arkadaşlarımız kalpler kafalarında şurada eğleniyorlar karşılıklı sevgililer evliler şu kısımda çıkmış eğleniyorsunuz masalarda çok güzel iyi eğlenceler diliyorum sevgili akrab arkadaşlarımıza oh, adında t harfi olan L harfi olan Y harfi olan sevgili akrab arkadaşlarım sizler A harfi olanlar o A harfi çok büyük çıkmış akrepler sevgili akrepler E harfi F harfi olan akrepler sizler daha erken feraha doğru gideceksiniz zaten birçoğunuz gitmiş de gitmeye devam edeceksiniz haberiniz olsun bayağı bir güzellikler sizleri bekliyor hemen yan tarafında yine M harfi çıkmış M harfi Şöyle söyleyeyim sen daha şanslısın. N harfi ile M harfi daha şanslı. Hemen çünkü harfiniz biraz küçük çıkmış ama olsun önemli değil. Hemen yan tarafında 7 sayısı çıkmış. Sevgili N ile M harfindeki akrep burçları. Bu nedir? 7 sayısı şanstan söz eder bize. Siz yılbaşı akşamının piyangosunu kaçırmayın. Benden söylemesi hadi bakalım. İnşallah bütün N harfi taşıyan, M harfi taşıyan... Sevgili akrab olsun deriz ama o piyangoda taş çatlasa dört insana çıkıyor. Ama küçük ikramiyeleri var. Ne yapalım yani ona da yapacak bir şey yok da. Baya bir şans var sizde. Benden söylemesi sevgili arkadaşlarım. Baya hmm, baya var. Baya var. Biraz küçük ama baya var. Burada özellikle aşk hayatınızla alakalı... Artık ne tür dua ettiniz, sevgili arkadaşlarım, sevgili akrepler aşk hayatınızla çünkü hemen çevresinde kalpler oluşmuş, balık oluşmamış aşk hayatınızla veya evliliğinizle alakalı belki dilek tuttunuz, dua ettiniz adak adadınız kabul olmuş, melek ya melek çıkmış resmen küçük de olsa küçücük melek çıkmış aşk hayatınızla belki de kısmet dilediniz ya da evlisiniz de çünkü bazı evlilerde sıkıntı görülüyor burada pişmanlıklar var bazı akrep arkadaşlarımda ama merak etmeyin bir anda atağa geçip sorunlarınız neyse çözeceksiniz çünkü her iki tarafta yuvasının yıkılmasını istemiyor A harfinde olanlar T harfi olanlar siz çok özellikle A harflerindekiler çok şanslı görülüyorlar şu an bu karmaşanın içinde sevgili arkadaşlarım güzel olsun harika o kadar kendi halinizde çalışıyorsunuz çabalıyorsunuz Biraz sıkıntılar var tabii ki geçmişten gelen bugüne taşınmış sıkıntılarınız var iş hayatına gelince iş hayatında destek göreceksiniz Aralık ayı içinde ben geçmişe bakmıyorum şu anda Aralık ayı içerisinde destek alacaksınız ama dostlarınızdan ama aile büyüklerinizden ne sıkıntılarınız olursa sevgili arkadaşlar sevgili akrep arkadaşlarım destek göreceksiniz güzel onun da kutlaması sevinci var o çıkmış yani güzel çok güzel üç tane balığınız resmen çember oluşturmuş güzel şanslarınız var böyle top halini almış kıvrılmış yılan gibi örneğin şöyle üç balığınız güzel şansınız var sevgili arkadaşlarım bir tane de uçar vaziyette köpeğiniz çıkmış düşman da var ama onu saymayın onu saymayın o mutlaka o kadar hayatımızda olacak o zaten onlar olmadı mı olmaz o onlara ben artık dikkat almıyorum sevgili akrep arkadaşlarım güzel insanlar merak etmeyin sizde de iyi şeyler çıkmış güzel fena değil hatta barışlarınız çok çıkmış sizin sevgili akrepler ellerinizden tutuyorlar eksileriniz küsleriniz ellerinizden tutuyor atınızı görün sevgili arkadaşlar atınızı görün at üçgen halini almış şans var güzel barışlarınız çok çıkmış özellikle evli olan akrep arkadaşlarım çok güzel bir şey yapmışlar geçmişi örtü çekmişler geçmişin olumsuzluğu her neydiyse artık kurcalamayalım onları onu bitirmişsiniz siz önünüze bakıyorsunuz çünkü bazı akrep arkadaşlarım ben bunu niye yaptım veya partnerim bunu yaptı da ben niye bu kadar üstüne gittim de hazır yuvamı sarstım diye pişmanlık duyuyor ondan dolayı da atağa geçeceksiniz. Yetmiyor. Atağa geçiyorsunuz bakın. Sıkıntıları tamamen çözü. Ondan sonra şanslı yere doğru gidecek sıkıntılı olan evliler ve güzel şeyler çıkmış. Sevgili arkadaşlarım. Biraz sevgililerde hafiften şu an için sıkıntı var ama ilerleyen, aralığın ilerleyen zamanlarında uzlaşma yapıp onlar da durumu düzeltecekler. Eksler karşı taraf sizi istiyor. Yani yüzde %60'ı istiyor evet %60'ı istiyor. sizde aslında siz de istiyorsunuz. Siz de etkileri altındasınız ama biraz da böyle kırgınlığınız var. Geçmişe dair kırgınlık, üzgünlük, o yıpratılmış zaman, geçen zaman, o gözyaşları, artık sizi o hale getiren her neyse, o etken her neyse bunu unutamıyorsunuz. Kalbinizin bir köşesinde hem karşı tarafın acısını çekiyorsunuz, etkisi altındasınız hem de ister istemez. Tabii size de hak veriyorum. Kalpler kırılmış, incilmişsiniz. Biraz da böyle bir arka dönme durumlarınız var. Böyle bir şey çıkmış. platonikler ise onlar ayrı bir terade. <gülüyor> Sevdiğimden söylüyorum canlar. Onlar ayrı bir terade. Onlar mücadele. Mücadele ediyorlar. Dürüstçe mücadele edecekler ama. Karşı tarafı almak için. Bekarlar ise aman anlam tam yeni yıla yakın atlıyorlar maceralara eğlenmeye atlayacaklar bekar akrepler süper iyisiniz fena değil iyisiniz Ne? De, yalnız şöyle bir şey var biraz böyle diyeceksiniz ki ya Şengül akrebin aralık ayında beklentisi gerçekleşecek mi beklentileriniz gerçekleşecek gerçekleşecek de olumsuz haberler var enerjinizde kırılmalar var sevgili arkadaşlarım şimdi beklentiler gerçekleşecek derken milyonlarca binlerce akrebin bütün hepsini gerçekleşebilir mi hayır gerçekleşecek olanlar var 2020'ye kalmış olanlar var ama şöyle bir şey var kadersel olarak çok değişim verim şans size doğru gelecek sevgili arkadaşlar gerçekten sağlık olarak güzel fena değilsiniz gerçekten biraz bazı arkadaşlarım hafiften kuşku duyuyorlar acaba ben rahatsız mıyım acaba şunu yapsam mı bunu yapsam mı ki gibi ama siz yine de ne olursa olsun tabii ki doktorunuza başvurun. Onun dışında güzel barışlar var. Karşı tarafta istiyor sizi eksler. iki tane küçük balığınız, iki tane de güzel temiz haberiniz var. Dışarıdan gelecek bu sevgili arkadaşlarım. Şöyle önce iç dünyamızın sıkıntısını atıyoruz. Atalım şöyle yaparaktan. Benim akrep arkadaşlarımın, bakayım tam yılbaşı arifesinde sıkıntıların yerinden oynaması lazım Sevgili arkadaşlarım şimdi şu kısım bizim ya bu iç dünyamızdır içimizden geçenler ya da hane içimiz dışarıdan gelecek olanlarsa iyi ya da kötü dışarıdan hayatımıza dahil olacak etkiler Sevgili akrab arkadaşlarım çok küçük balıklarınız çıkmış sizin güzel Barışlar var yalnız tabii ki ister istemez geçmişe dayalı geçmişten bugüne gelen bir karanlık çizgimiz var. Karanlık çizginin hemen yan tarafında ise azınlıkta sevgililer eksler küsler barışmış evliler işi yoluna koymuş anlaşmalar yapılmış. Bakın karanlığı geride bırakıyorlar sevgili arkadaşlarım hala burada mücadele veren. Sevgili akrab arkadaşlarım var. Hemen yanınızda 7 sayısı çıkmış. Sizde de şans var. Siz de bu karanlığı atlatacaksınız. Sevgili akrab arkadaşlarım %30 sizde de aynı çıkmış. %30 hangi burca çıktı? Şu an hatırlamıyorum. %30 sizin de aile içi sıkıntılar var. Atacaksınız ama. Merak etmeyin. Bakın neden atıyorsunuz? Çünkü kendiniz aşağıya düşmüyorsunuz. Bakın burada kalmışsınız. Siz de atacaksınız. Çünkü neden? Sevgi, sevgili sevgili arkadaşlarım. arkadaşları Biraz abartı var biliyor musunuz bakın burada. Şu çizgi düz. Sizin kısmınız üç aile var burada birbirine girmiş. Abartı var. Niye abarttınız bu kısmı? Geçmişten gelen sıkıntılar, maddi ya da manevi. Öyle ya da böyle sıkıntı. Karı koca arasında, aile içinde ne sıkıntı var ise sevgili arkadaşlarım bunu burada biraz abartmışsınız. Çizgiyi niye bozdunuz? Abartmayın, taşırmayın bunları. Taşırınca bakın bu kısımda kabarma var kabarmanın hemen yan tarafında girmişsiniz birbirinize ama merak etmeyin alt kısım size gösterirken kendim göremiyorum alt kısım tertemiz yani sizde tam olay bitmeye doğru giderken sirkinip kendinize geleceksiniz fındık kabuğunu doldurmayan şeyleri biz niye balon gibi şişirmişiz diyeceksiniz anlatabiliyor muyum vazgeçeceksiniz pişmanlar var çıkmış burada bundan dolayı pardon bundan dolayı pişmanlık duyacaksınız pişmanlığın ardından hemen çözümler aranacak ama siz ama eşiniz sevgili evli olanlar çünkü sizler çıkmışsınız canlar %30'unuz 3 ayda nasıl girdiniz öyle birbirinize hemen çözümü buluyorsunuz bakın alt kısmı görüyor musunuz aşağıya düşmüyorsunuz ayrılık yok olay düzelecek bitti Ah benim akrepçiklerim küçük küçük de olsa şanslarınız var balıklarınız var yalnız işte dediğim gibi biraz enerjilerde kırılma var sizde tam %100 enerjiniz olmayacak biraz daha hafif böyle sizin başarılarınız olacak bazılarınızın Tabii bütün akreplere bunu söylemiyorum sevgili arkadaşlarım biraz başarıları görülüyor sizde Aralık ayı içerisinde fazla da derin düşünmeyin maceraya atlayacak birçok bekar olan akrep arkadaşım burada da çıkmış zaten Küçük çapla maceraları hatırlıyorsunuz. Mücadeleleriniz var. Partnerlerinizi kaybetme korkusu yaşayan akrep arkadaşlarım. Korku duymana gerek yok. Karşı tarafta seni istiyor. Partnerin de seni istiyor. Ama eşin ama eks partnerin. Her kimisi seni istiyor. Merak etme. Korku yok yani. Kaybetmeyeceksin. Adında T harfi olan sevgili akrep arkadaşım. Sıkıntı duymana gerek yok. Bir an önce olumlu düşün. Hemen zaten yan tarafında 7 sayısıyla küçük bir çam ağacı çıkmış. Sen de şanslı yere doğru gideceksin. Tamam. Sıkıntı yok. Güzelliğe doğru gideceksiniz. Sorunlara çözümü bulun. Bakın temiz. Temiz düşmüyorsunuz aşağıya. Yani ayrılık gerçekleşmiyor. Enerji gelecek. Nasıl enerji gelecek? Vücut enerjisi pek görülmüyor sizde. Aralık ayı içinde. Bağlılık enerjisi gelecek. Çiftler arasında. Sevgili akrepler zaten bir aylık yorum bu. Anlatabiliyor muyum? Bağlılık enerjisi gelecek. Birbirinize bağlanma enerjisi. Ah benim akrepciklerim. Ah işte buyurun. Gördünüz mü? Fırsatlar var. Fırsatlar. Barışmalar için fırsatlar var. Yeni kısmetler için. Evde eşinizle aşkınızı tazelemeniz için. Sevgilinizle tazelemeniz için. Aman Allah'ım iş hayatınızı düzeltmeniz için fırsatlar geçecek elinize fırsatlar yakalayacaksınız lütfen gözümüzü açalım karamsar olmayalım işte bu ardından yıldız gibi parlayacaksınız sevgili akrepler daha ne istiyorsunuz Allah aşkına her şeyin hayırlısı önce sağlık ardından hayırlısı evet iş hayatı evet sevgili akrepler ardından yoğun duygular iş hayatında başarı demektir bakın ben alayım bunu buraya koyayım buyurun başarılar geldi kuş geldi artık size verim geldi sevgili akrepler iş hayatınızda söylemiştim işte böyle bir enerji bu ne enerjisi aşk hayatınızın enerjisi evlisiniz eşinizle enerji gelecek sevgilisin sevgilinle enerji geliyor çekim alacaksınız ya bir çekim oluşacak ebedi doyum aşk geliyor bekarlar zaten atlıyorsunuz siz maceralara atlayacaksınız yeni yıl kaçar mı diyeceksiniz fırsat bu fırsat tatilse tatil ulu dağsa ulu dağ örneğin sevgili arkadaşlar mutluluk geliyor hadi bakalım aşk hayatınıza da sağlıkta da gördüğünüz gibi yenileneceksiniz çünkü denge sıkıntısı var değil mi kuş kuşkulanıyorsunuz bazılarınız kuş kullanıyor ardından buyrun barıştınız gittiniz nasıl barışacaksınız Mücadele vereceksin. Doktoruna gideceksin. İşte ona ben bir şey yapamıyorum sevgili akrep arkadaşım. Ona ben bir şey yapamıyorum. Ben ancak bunları böyle söylüyorum. Ardından hekimlere diyorum. Hastanelere gideceksin. Dengeni toparlaman için yenilenmek. Yenileneceksin. Eskiyi yıkacaksın. Kendinle barışacaksın. Zafer yapacaksın. Nasıl yapacaksın? Bu gördüklerin bunlar mikrop. Bu sensin. Sevgili akrep kardeşim. Mikroplarla mücadele edeceksin. Şimdi tam mikroplu mevsime girdik. Kış mevsimi. Mikroplar havada uçuşuyor. Buyurun içinde siz kalmışsınız. Mücadele edeceksin. Mücadele ettikten sonra yenileneceksin. Bitti, dengeyi düzelteceksin. Yenilendikten sonra kendinle barışacaksın. Kendinle barışmak, ilişkiyi düzeltmek demektir. Kendimle ilişkimi düzelteceğim. Hayata pozitif bakacağım. Kendime güveneceğim demektir sevgili akrep arkadaşım. Zafer yapacaksın beden olarak. Çünkü zaten burada da gördüm kötü çıkmamış. Merak etme. Doktorlarınıza gidin. Başvurun. Bakın. Muayenelerden geçin. Ben ancak bu kadar söyleyebiliyorum. Sağlık veremiyorum sevgili arkadaşlarım. Maalesef. Sağlık için doktorumuza gideceğiz. Ardı. Ardından evimize geldik mi? Yine boş bırakmıyoruz. En önemlisi kendi doktorumuz kendimiz olacağız. Değil mi canlar? Bitti. Işığını, ışığa git diyor Işığa konuşurken karta da bakmadım Işığa git diyor meleğim karanlık düşünmeyin sevgili arkadaşlarım karamsar olmayın ışığa git bitti Işık nerede onun peşinden gidiyorsun karanlığı bırak düşüncelerinle konuşmalarınla ışığı yarat kabusunu değil sevgili akrep olumlu düşüneceksin pozitif düşüneceksin olumlu da kalacaksın bitti her şeyin hayırlısı olsun hakkımızda aralık ayı yorumuydu sevgili arkadaşlarım tabii ki kusursuz sorunsuz yaşantı yok bunu da bileceğiz her halimize şükredeceğiz sevgili akrab arkadaşlarım efendim bu açılımımızın sonuna geldik kapamadan öncesinde tekrarında sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum bilmeyen arkadaşlarım için aboneliğe bekliyorum gözden geçirin Bunları yayınladıktan sonra oranın da Aralık ayını, yıllıklarını paylaşacağım sevgili arkadaşlarım. İlişkilerimizi de gözden geçirelim. Geneli de bilelim, her şeyi bilelim. İyiyi de bilelim, kötüyü de bilelim. Bilmekten kaçmayalım sevgili akrab arkadaşlarım. Evet, bu açılımımızın sonuna geldik. Dillerimiz bazen şöyle böyle söyleyebilir. Dilin kemiği yok demişler sevgili akrab arkadaşlarım. Sürçeli ihsan ettimse affola. Olabilir, ben de hata edebilirim. Kelimeler de bazen ipin ucunu da kaçırabilirim affınıza sığınıyorum o kadar olsun artık değil mi canlar hadi bakalım bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum kocaman da öpüyorum hadi bay